Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videom yine eğitim videosu ancak eğitim diye hemen uzaklaşmayın bu sizin işinize çok yarayacak bir uygulama arkadaşlar çünkü hepiniz hemen hemen çoğunun youtube kanalı var ve kanalınızda kapak fotoğrafları yani kanalınızda derken videonuzda kapak resimleri yani küçük resimler diğer adıyla thumbnail'lar bunlar yok arkadaşlar bunu nasıl yaparsınız mobilden bana çok soru soran oldu ben size bunun nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi arkadaşlar bu çok basit ve çok güzel bir uygulama. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Uygulama yabancı dili olduğu için. Tombnail Marker. Yazıyorsunuz ve ara diyorsunuz arkadaşlar. Tombnail Marker. Ara dedikten sonra şurada görüyorsunuz. Ultimate Tombnail Marker. Bu program arkadaşlar. Bu programı buluyorsunuz ve indiriyorsunuz. Ultimate Tombnail Marker. Ücretsiz bir program. Bu programı indirdikten sonra... ...programda nasıl yapılacağını da gösteriyorum hemen. Biraz kaçırabilirsiniz bazı şeyleri ama çok kolay ve çok basit yöntemlerle anlatacağım. Arkadaşlar uygulamanın ismi Thumbnail Marker. Yani buradan kapak resmini seçeceğiz arkadaşlar birazdan. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hazır kapak resimleri var. Bunları kullanıp isimlerini, yazı şekillerini beğendiyseniz yazıları değiştirip kullanabilirsiniz. Çok basit bir tane anlatayım daha sonra hemen geçelim mesela. Şuradan bir tanesini seçiyoruz bunlar oyun videoları ile ilgili bir reklam çıkıyor reklamı kapatıyoruz Arkadaşlar on video game trailer demiş bunu nasıl değiştireceğiz Yazının üstüne tıklıyoruz trailer'ın üstüne tıkladık ve edit diyoruz Edit'i değiştirdik Kutu açılışı diyelim örneğin mesela çok basit yöntemlerini anlatıyorum size Daha sonra bunu buradan şöyle Şuradaki yandaki şu küçük ok işaretinden tutarak Küçültüp büyütebilirsiniz arkadaşlar Sıra geldi yukarıdaki yazıya bunu da editliyoruz arkadaşlar süper yazıyoruz bunu da buraya koyduk şimdi ne oldu arkadaşlar güzel bir kapak resmimiz oldu bakın bu en basit yöntemi ben size birazdan daha güzel bir kapak resmi hazırlamasını göstereceğim istiyorsanız arka plan resmini falan buradan değiştirebilirsiniz bunu kaydet diyorsunuz arkadaşlar kayıt yapıyor yine reklam çıkıyor bunu kapatıyorsunuz ve artık bu galerinizde arkadaşlar galerinizde görebilirsiniz şimdi arkadaşlar size bir diğer yolunu bir diğer yolunu göstereyim arkadaşlar Komple kendiniz nasıl yaparsınız hep beraber yapalım. Hem de programı biraz öğretmiş olayım. Arkadaşlar şimdi bunda Instagram, işte YouTube, Facebook gibi yerlere kapak resmi, post veya hikaye şeklinde şeyler düzenleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir program. Create diyoruz arkadaşlar. Ortadaki artı tuşundan basıyoruz. Reklamı kapatıyoruz. Ve bize diyor ki ne hazırlayacaksın diyor. İşte burada Wattpad var. Facebook var. Facebook'ta ne hazırlayacaksın? Instagram var. YouTube'da arkadaşlar şu gördüğünüz kanalınızın yukarısındaki banner yani en büyük e, kapak resminin olduğu yer. Şu thumbnail. Biz videolarımıza thumbnail hazırlamak için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. ile seçiyoruz. Burada Twitter, Instagram, Twitch her şey için var. Ama bizim işimize yarayacak yani bugün anlatmak istediğim thumbnail. Şimdi ile seçiyoruz arkadaşlar. Buradan bize soruyor diyor ki arkaya bir kapak resmi falan yani şey arka plan resmi koyacak mısın diyor. Buradakileri beğenmedik diyelim. Buradan galeriye geliyoruz. Bir arka plan resmi seçmemiz gerekiyor. Hemen galerimizden arkadaşlar Brawl Stars ile ilgili bir şey hazırlayacağız. Ve Brawl Stars'ın kendi arka planını seçtim ben. Daha önce bunu e, YouTube'dan, şey, Google'dan indirmiştim bu resmi. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Brawl Stars arka plan yazıyorsunuz ve e, beğendiğiniz resmi indiriyorsunuz. Neyse arka planı için bir resmimizi seçtik. Arada reklamlar çıkıyor bunu kapatıyoruz. Ve arka planımız hazır. Arkadaşlar şimdi sade bir arka plan yaptık. Peki diğer kısmını nasıl yapacağız? Daha sonra neler yapacağız? Onu göstereceğim. Arkadaşlar burada yazı yazma kısmı var. Buraya kutu, şöyle büyük yazalım. Kutu açılışı diyelim. Et diyelim. Şimdi yazımız buraya böyle kocaman geldi. Bunu beğendik mi? Eh. Nasıl yapacağız? Bunu buradan sağındaki yerden büyütebiliriz. Buradan döndürebiliriz. Biraz şöyle açılı yapalım. Biraz da şöyle... ...gözü hoş görüksün. Şuradan şöyle koyalım. Tabii ki bunun yazı rengini nasıl değiştireceğiz? Hemen onu göstereyim ben size. Arkadaşlar şurada... ...Fonts. Yani burada yazının şeklini değiştirebiliyorsunuz. Fontunu. Şuradan daha büyük, daha böyle dikkat çekici kalın bir font seçebiliriz. Yani font yazının şekli demek. Color and Space diyor. Burada arkadaşlar yazının rengini belirliyoruz. Daha böyle can olucu bir renk olsun. Kırmızı olsun değil mi? Kırmızı güzeldir her zaman. Kırmızıyı seçtik. Burada yazının e, diğer kısımlarını seçiyoruz. Şurada yazıyı arka plan eklemek istiyor musun diye soruyor. Yok. istemiyorum. Yazınız her zaman kapak resminde büyük ve okunaklı olsun arkadaşlar. Yazı yazıyorsanız eğer. Outline kısmı yani yazının kenarında hani böyle ince çizgiler falan oluyor. Onu eklemek istiyor musunuz diyor. Evet. Kırmızının yanında ne dikkat çeker? Yazınız ve Kapak resminiz dikkat çekici olsun. Sarı olsun mesela. Sarı biraz daha açık bir sarı seçelim. Ve bunun mesela nasıl göstereceksiniz? Hemen farkı göreceksiniz arkadaşlar. Şurada bakın yazının kenarında bir sarı çizgi çıktı gördünüz mü? Biraz daha büyütebilirsiniz bunu. istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Tamam bu bence gayet dikkat çekici oldu. Boşluğa tıkladığınız zaman artık bu yazı burada. Şimdi bu oldu mu olmadı. Tabii ki bunun yanına bir şeyler ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağım? Hemen göstereceğim arkadaşlar. Google'dan yine ben e, kutu resmi indirdim. Yani mega kutu indirdim. Yani mega kutu açıyoruz sonuçta. Buradan use Galeri diyoruz. Yani galeriden seç diyoruz. Galeriye geldik ve ben daha önce indirmiştim arkadaşlar. Mega kutu. Bunu yine Google görsellerden bulabilirsiniz. Böyle bir mega kutu resmi buldum ben. Bunu bu şekilde mi koyacağız? Hayır. Mesela böyle çirkin durdu. Yani böyle <gülüyor> tükürükle yapıştırmış gibi durdu. Bunu nasıl temizliyoruz arkadaşlar? Etrafındaki beyazlıkları. Yukarıda silgi işareti var. Görüyorsunuz şurada. Silgiye basıyorsunuz arkadaşlar ve size diyor ki bunun neresini silmek istiyorsun? Yani hepsini mi silmek istiyorsun? Belli bir yerini mi? Onu nasıl sileceğiz? Arka plandaki beyazlıkları nasıl siliyoruz? Şu aşağıda sihirli bir silgi işareti var. Yani sihirli bir seçme işareti var. Bunu buradan seçiyoruz ve şuradaki artı işareti bizim nereyi seç, silmemizi istediğini soruyor. Şuradaki beyazı seçtiğimiz anda bütün beyazları silecek mesela. Tıkladık ve geldik. Beyazı seçtik. Ne oldu? Bütün beyazlar gitti. Şurada ufak bir beyaz kaldı. Onu da şuradan hedef butonuyla seçiyoruz. Ve seç, seçtiğimiz anda oradaki beyazlıklar da gitti arkadaşlar. Şimdi bunu kaydet diyoruz. Ne oldu? resmin yanındaki beyazlıklar gitti. Mega kutumuzu buraya koyduk. Hani mega kutu açılışı yapıyormuşuz gibi. Mega kutuyu koyduk. Ya da şöyle şuraya bir yere koyalım. Biraz daha küçültelim hatta. Şöyle mega kutumuzu koyduk arkadaşlar. Bu tamamen sizin tasarımınıza ve görsel zekanıza kalmış arkadaşlar. bu Ben bunu böyle basit bir şekilde anlatıyorum. Daha sonra yeni bir resim indirmek istiyoruz. Bu resimleri nereden bulduğumu sormayın arkadaşlar. Hepsi Google görsellerde var. Şimdi bu koyacağım resmi de göstereyim hemen ben size. Yine galeriden seçiyoruz daha önce indirdiğim için arkadaşlar resimleri. Şurada Ember var, Ember'ı seçtim. Tamam mı? Ember'ı seçtikten sonra bu Ember etrafı temiz geldi. Neden? Bunu söyleyeyim. Google görsellere Ember PNG yani PNG arkadaşlar. Ember diye yazarsanız, Brawl Stars Ember PNG diye yazarsanız bunları bulursunuz çok basit bir şekilde. Bunu da buraya koyduk. Hani mega kutudan Ember çıkmış veya Ember dikkat çeken bir karakter olduğunu düşünüyorsanız bunu da böyle seçtiğiniz zaman... Bu kapak resminiz hazır. Tabi Ember'ı biraz daha yana kaydırabiliriz. Veya istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şuraya, şuraya. İstediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Mega kutuyu biraz daha şöyle çekelim. Ember'ı da böyle koyalım. diye Böyle bir kutu açılışı diye bir kapak resmi. Bence gayet dikkat çekici oldu. Onun haricinde işte resminize efekt verebilirsiniz. Başka bir şey koyabilirsiniz. Şuradan sticker ekleyebilirsiniz. Mesela ok işareti falan yapıyorlar yani. Bu kutudan bu çıktı gibi hemen onu da göstereyim ben size bu programda yine ücretsiz bir şekilde var arkadaşlar Buradan aşağıya geliyorsunuz ve şuradan hemen göstereyim ben size Burada bir sürü stickerlar var ve burada arrow bölümü var arkadaşlar arrow yani ok Bunu hemen buradan see more diyoruz ve hepsini al diyoruz Buradan bakalım bizim istediğimiz bir ok işareti var mı? Evet birkaç tane var ama biz daha güzel bir şey bulabilecek miyiz diye bakıyorum. Şunu alalım mesela arkadaşlar. Hani bu kutudan bu çıktı gibi gösteriyorlar ya. Mega'dan bu çıktı falan diye. Bunu buradan seçiyoruz. Ve bunu buraya koyuyoruz. Bunu konumlandırıyoruz. Ok işaretleri her zaman dikkat çekici olmuştur arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani kutudan bu çıktı. Hani bu kutudan bu çıktı gibi göstermek için bunu da ekledik kutu açılışı ok ve güzel bir karakter resmini koyduktan sonra artık kapak resmimiz yani videolarımız için oluşturduğumuz küçük resimler hazır arkadaşlar peki bunu e, yaptıktan sonra nasıl videomuzu ekliyoruz bunu da ben size göstereceğim hemen arkadaşlar bunu buradan kaydetlemeniz demeniz gerekiyor öncelikle şuradan kayıt demeniz gerekiyor kaydettik bunu basıyoruz Direkt kaydoluyor arkadaşlar. Çok basit. Hiçbir yere reklam falan bir şey koymuyor. Direkt kaydoluyor. Kaydolduktan sonra yine böyle bir resim çıkıyor. Bunu reklam çıkıyor. Bunu kapatıyorsunuz. Ben cancel diyorsunuz. Evet artık kapak resminiz hazır. Peki bunu nerede bulacağız? Galerimize geliyoruz arkadaşlar. Bunu telefondan nasıl kapak resmi yapacağız? Onu da hemen göstereyim ben size. Şurada arkadaşlar YouTube Studio diye bir bölüm var. Görüyor musunuz? YouTube Studio. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube Studio. Ben burada kendi e, şahsi kanalımı göstereyim hemen size. YouTube Studio diye bir program var. Buradan tekrardan göstereyim mesela. YouTube Studio'ya geliyoruz arkadaşlar. YouTube Studio'da kapak resmi nasıl olur onu da göstereyim. YouTube Studio'da yine Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. Çünkü YouTube'un kendi programı burada kanalınızla ilgili bütün istatistikleri, her şeyi, yorumları, e, aldığınız like'ları, dislike'ları her şeyi görebilirsiniz. Ama ben şimdi size... Kapak resmi nasıl eklenir onu göstereceğim burada benim kullandığım bir tane deneme vardı bunu seçelim arkadaşlar üstüne geliyoruz ve tıklıyoruz şurada kalem işareti var bu kalem işaretine tıklıyoruz arkadaşlar videoyu yani düzenlemek için kalem işaretine tıkladık sonra tekrardan bir pencere açıldı burada başlığını işte açıklamasını falan değiştirebiliyorsunuz işte ...her şeyi yazabiliyorsunuz. Şurası açıklama kısmı, deneme olduğu için. Burası başlık kısmı, bunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Neyse, biz başlığı değiştirmeyeceğiz şimdi. Kapak resmi nasıl değiştirilir? Burada resmin sağ üst tarafında yine bir kalem işareti var. Buna basıyorsunuz ve şurada özel küçük resim diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendi oluşturduğunuz küçük resmi koymak için. Özel küçük resmi seçtik. Ve en son yaptığımız kapak resmi buraya çıktı arkadaşlar. Kapak resmini seçtik gördüğünüz gibi tam olarak çünkü çözünürlüğü tam YouTube'un istediği şekilde bunu buradan seçtik seç dedik ve kaydet dedik arkadaşlar gördüğünüz gibi kapak resmini yaptık ve yaptığımız kapak resmini de videoya uyguladık uygulanıyor mu evet anında uygulanıyor görüyorsunuz artık arkadaşlar Kutu açılışı deneme diye kapak resmini buraya koydum. Bunu buradan ayarladık ve kapak resmimizi de koymuş olduk. Evet arkadaşlar hayırlı ve uğurlu olsun. Kapak resminiz artık var. Yani küçük resminizi artık ayarladık ve videoya nasıl konulacak bunu da gösterdik. Mobilden bu şekilde ayarlaması da yapması da basit ve ücretsiz bir program. Arkadaşlar şimdi sizden istediğim bu emek buna bir emek harcadım arkadaşlar. Bunun için kanala like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Telefondan nasıl thumbnail yapılır, nasıl küçük resim yapılır bunu size anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım işinize yaramıştır. Takıldığınız bir yer olursa bana sorabilirseniz, sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, bay bay.